İnsanlar Allah'a sevgi adına dünyayı cehenneme çevirme eğilimindeler. Ya Rabbi seni seviyorum diye benzin döküyor, yakmaya çalışıyor kendini. E sen Allah onu mu diyor? Sen dünyayı cennete çevir. Dünya güzel olsun, sevgi dolu olsun. İnsanlara laf sokmayı öğrettiler. Adam insan azarlamayı öğrettiler. Bağırıp çağırmayı öğrettiler. Küfretmeyi öğrettiler. Hakaret etmeyi. Oyun oynamayı öğrettiler. Tuzak kurmayı öğrettiler. Genç kızlara, küçük çocuklara bile huysuzluk öğretiyorlar birçoğuna. Aksine mesela bilmez çocuk normaldir. Öğretiyorlar çocuk bile biliyor. Terstik mesela ters cevap vermeler, küsme, darılma, taktikler uygulamalar, kendi elleren dünya cehenneme çeviriyorlar. Ya kardeşim bırak, normal insan ol. Güler yüzde ol, sevecen ol, Allah'ın nimetlerine sevin. Ne güzel, rahat, arkadaşız, kardeşiz. İlla oyuncu olacaksın? İlla tuzak mı kuracaksın? Ya insanlar hakkında oydumlu düşün, güzel düşün. Değil mi? Onlar sevindirecek bir şeyler yap, hoşlarına gidecek bir şeyler yap. Onlar da sana yapsınlar. Rahat güzel yaşa. Cennette de Allah size güzel yaşatacağım diyor. Dünyayı kendi ellerine cehenneme çeviriyorlar. Dünyadaki sanayinin yüzde ellisi adam öldürmek için silah yapmaya adılmış durumda dünyada evet. Yüzde %50'si bütün ülkeler. askere, polise mermi, tüfek, top, obüs topu, havan topları, havadan atılacak bombalar, napalm bombası. Napalm bombasının yakıcı etkisi için nitrogliserin miktarını ne kadar artıralım onu düşünüyorlar. Evet, tabii. <gülüyor> Misket bombası, patlama oldu mu diyor ya. Şöyle yeteri kadar adam öldürmüyor diyor. İçine diyor, ayrıca parçaya da koyalım diyor. O parçalar ayrıca bir daha patlasın ki şöyle milleti darma keşen etsin diyor. Ya tebrik ederim diyor buluşundan dolayı diyor. Senin maaşına zam yaptım diyor. Yok yok gerek yok. Efendim. Ya kardeşim sen misket bombası, napalm bombası, bilmem ne, onunla uğraşacağını... Milletin çocukların tepesine şeker sep, değil mi? Tabii, evet. Efendim oyuncak at havadan, bomba atacağını. Yiyecek at, güzel çikolata at havadan, değil mi? Ve döne döne düşecek şekilde çikolatalar çocukların başına, <gülüyor> yesinler. Kamyonlarla meyve götür, kamyonlarla bomba götüreceğine. Askeri gemilere değil mi yiyecek doldur silah dolduracağına, şeytan insanları birbirine düşürdü. Mehdiyet bu belayı durduracak işte. İnşallah, inşallah. Ya kardeşim adam öldürmek için silah yapmak ne korkunç bir şey ya. Kardeşim işin gücün yok mu? Yazık değil mi garibanlara ya? Ceyir ceyir yakacaksın adamın kafası gözü, darma kışan oluyor, bomba patlıyor, eli yüzü kolu bacağı kopuyor. Tam isabet diyor, çak beş diyor adama. Neyine seviyorsun lan? Adam öldürüyorsun. Amerikalı pilot gördünüz değil mi geçen gün? Evet, evet. evet hocam. Havadan vuruyor, evet. şarkı, şarkı çalıyor, seviniyor. Tam isabet diyor. Müslümanları paramparça diyor attığı roketle. Heyecandan ağlayacak sevincinden. Ya kardeşim Afganistan zaten yoksul. Yüzyıllardan beri yoksul garip, garipleri. Ne istiyorsunuz adamlardan ya? İyilik istiyorsanız kitap götürün, okutun, eğitin. Yiyecek verin, işecek verin. Fabrikalar, tesisler kurun. Değil mi? Evet. Mutlaki adam. Sen adamı zoruna döverek söverek inancından vazgeçirebilir misin? Adamlar niye yobaz diyor? E, cahil bırakmışsın. Komünistlerin eline verdiniz daha önce. Ruslar iflahını kesti benim gariplerimin. Komünistler mahvetti. Uzun süre onların esaretinde de yaşadılar. E onlar bıraktılar Amerika tepelerine çöktü. Ya Bırakın rahat yaşasınlar. Cehaletinden şikayetçiysen eğit. Öğretmen gönder okul aç. Bir şey de diyor ki adamların. Yiyecek ver. Şimdi döverek söverek adam fikrinden vaz mı geçiriyorsun böyle? Parmağını keserek kulağını keserek. E daha da nevri döner. Daha da kinlenir adam. Sevgiyle halletsene. Bunu yapacak olan işte yine Mehdi ve İsa Mesih'tir. Direndikleri müddetçe dünya sürekli bela içinde olacaktır, acılar içinde olacaktır. O direnmeyi kaldıracaklar.